Evet arkadaşlar bu konuyla ilgili ikinci ve uzun bir videomuz sonuna kadar dinleyin arkadaşlar. Çok güzel bir video yaptık. Kadınlarda aşık olma belirtileri nelerdir? Saçıyla oynama. Gözlerinizin içine bakarak genelde saçıyla oynar. Kalabalık bir ortamda dikkatini size verir. Ortamda sadece siz var mısınız gibi davranır, sizinle ilgilenir. Konuşurken gözlerinizin içine bakar. Gözlerinize bakarken sıradan değil derin bir ilgi vardır. Konuşma haricinde ise gözlerinize bakmaktan kaçınır ama suratında tebessüm vardır. Anlamsız esprilere güler. Uzaklara dalıp dalıp gider. Arkadaş ortamında laflara katılmaz, sizi düşünür. Arkadaşlarına sevdiği erkeği ve özelliklerini anlatır. Dikkate son derece dağınıktır. Arkadaş ortamında odaklanamaz. Sözler geç fark edildiğinden yüzde hemen bir tebessüm edirir. Günlük iki saat olan makyaj süresinin üç buçuk saate çıkar. Sürekli fal baktırır. Giymeye çok dikkat eder, giydiği elbiseyi birkaç defa düşünür. Giydiğini beğenmez, alışveriş merkezlerini aşındırır. Slow müzik dinleme dönemi başlamıştır. Eğer ilişki başlamış ise hareketli müziklere geçer. Ufak tefek sakarlıklar söz konusu olabilir. Başka erkeklere dikkatini veremez ve hatta bakmaz bile. Bazen gereksiz yerlerde size kapliz yapabilir. Bazı kadınlar ise bunu inkar yoluna gidebilir. Aşka inanmadıklarını söyleyip bir süre sonra aşık olduğu adamı düşündüğünü gözlemleyebilirsiniz. Hatta bunu abartıp sevdiği erkeğe nazik davranmayanlar bile olabilir. Ama bu davranıştan bir süre sonra utanıp kızardıklarını görebilirsiniz. Kadınlarda aşık olma belirtilerine devam. Kadınlar genellikle gönül işlerinde erkeklere göre daha çekingen kalabilirler. Girişken ve atak olmak hep erkeklerden beklendiği için çoğu zaman aşık bir kadın size kolay kolay açık vermez. Ama sizin ilginizi siz hiç anlamadan ölçebilir ve ona göre yerkenleri soya indirebilir. Ya da fazla istekli ise size sürekli paslar atarak onları skora dönüştürmenizi bekler. Bir kadında aşk belirtileri farklı şekillerde ortaya çıkar. Kimi kadınlar aşık olduklarını fazla neşeli ve hayat dolu olurlarken kimileri ise işlerine kapanabilir. Size karşı sürekli ilgi dolu olan bir kadın arkadaşınız bu ilgisini kesmeye veya azaltmaya başladıysa bunun altında umutsuz bir aşk duygusu yatıyor olabilir. Veya tam tersi zamanla size olan ilgisi bir aşka dönüşen kadın da sizi ilgisiyle boğabilir. Bu yüzden her kadında aşka ait farklı izler aramak lazım. Kapılarını sadece size açar. Bir kadının sırları onun için önemlidir. En azından erkeklere kolay kolay kendisiyle ilgili gizli yanlarını göstermek istemez. Eğer bir kadın size eski maceralarından bahsediyorsa, kendisiyle ilgili ayrıntılara varan bilgiler veriyorsa sürekli içine Açma ihtiyacı duyuyorsa, ilk başlarda böyle bir amacı olmasa bile... ...zamanla karşılıklı bir etkileşim yakalamanız mümkün olabilir. Eğer sizden çok şey gizlediği izlemini edinirseniz... ...size ilgi duymayacağı gibi tam tersi bir durumda söz konusu olabilir. Bir kadın size aşıksa, size duyduğu saygıdan ötürü... ...bazı şeyleri gizlemek de isteyebilir. Ondan uzaklaşacağınızı düşünerek böyle bir mesafe koyabilir araya. Eğer bazı konularda ser verip sır vermiyorsa... O zaman daha başka türlü aşık olma belirtileri aramanız gerekecektir. Bulunduğunuz bir ortamda diğer erkeklerden çok size bir tür yakınlık duyuyorsa ve sürekli çeşitli bahanelerle sizinle sohbet etmeye çalışıyor, belki de yalnız kalmak istiyorsa iş tamam de, denebilir. 3 kat bakımındır. Kadınlar aşık olduğu erkeği etkilemek ve avucunun için almak konusunda erkeklerden daha yeteneklidir. Güzel ve kendine yakışan bir makyaj ve şık bir kıyafetle bir erkeğe kendilerini hayran edebilirler. Eğer bir kadın sizinle olduğu zaman bakımını ve giyim kuşamına dikkat ediyor, ayrıntılara önem veriyor, her zaman farklı şeyler bulup kendini güzelleştirme çabasına giriyorsa, sizi etkilemeye çalıştığı açıktır. Aşık olma belirtileri kadınlarda bazen abartılı biçimlerde gözükebilir. Normalde kendine çok fazla bakmayan bir kadın, Birdenbire görünüşüne önem vermeye başladıysa veya bakımlı olsa da bunun seviyesini gözle görülür bir biçimde arttırmaya başladıysa yani kendine ayırdığı süre arttıysa arkadaş veya aile ortamında hemen gözleri üzerine çeker ve hayatında biri olup olmadığı şaka yolu sorgulanır. Aşık oldukları erkek her zaman onları motive eder ve hiçbir şey yapmaktan usanmaz hale gelirler. Hele hele onlardan bir şey istediğinizde tutkuyla yerine getirir, söylediğiniz sözlere Daima kulak kesilirler. Eğer karşısındaki herkese alaycı bir şekilde yaklaşan bir kadından bahsediyorsak, sadece saygı duyduğu ve sevdiği kişilere ciddiye alarak yaklaştığını gözlemleyebiliriz. Bir kadın size her zaman ilgi ve şafkatle yaklaşıyor. Her dediğinizi emir bilir şekilde davranıyorsa sizden etkilenmekte demektir. Mesela ona kendi ilgi alanlarınızdan bahsedin. Daha önce duymadığı halde sizinle yakınlık kurmak için sizin yaptığınız şeyleri yapmaya başlayabilir. Ona bazen ne kadar saçma şeyler anlatsanız da sizi kırmadan merakla dinler. Kadınlar bazen fazlasıyla gururlu olabilirler. Bunun sebebi onlara daha önce kötü anlar yaşatmış erkeklerden kaynaklanabildiği gibi sırf kişilik yapısının bir sonucu da olabilir. Yakınlık duyduğunuz bazı zamanlarda size sürekli itici davranışlar sergiliyorsa hemen sizden soğuduğunu düşünmeyin. Yani onların kötü içerikli sözlerine hemen inanmayın. Tabi bariz bir şekilde gerçekçi değilse ısrarcı olun. İlgiyi üzerlerine toplamak isteyen kadınlar bazen istedikleri şeyin tam tersini söyleyebilir ya da arzu ettiklerinden çok farklı davranabilirler size. Burada amaç biraz klasik olacak ama çok bildiğiniz gibi karşı tarafı naz ve türlü oyunlarla etkisi altına almak demektir. Bir kadın sizi sevmediğini, sizle birlikte olmaktan zevk almadığını söyleyebilir. Aslında size bir konuda sinirlenmiştir ve huncunu çıkarmak istiyor da olabilir. O yüzden aman havlu atmayın hemen. Tekrar tekrar yoklayarak buzları çözmeye çalışın. Özellikle ilk yakınlık yaşanan zamanlarda kadınların bu gibi kaprislerini çekmek zorlayıcı olabilir. Ama fazla yaratıcı olmanıza gerek yok. Sadece tüm bu süreç boyunca ona sadık kalın ve aptal ağaç kurulunu oynamaya devam edin. Bu ona her zaman sadık olacağınızı, onun en sabah hallerine katlanacağınızı anlamasını sağlayacaktır ve size güven duyacaktır. Bu şekilde duygularını açtığında onu küçümsemeyeceğinizi bilecektir. Ona saygı duyduğunuzdan emin olması gerekmektedir. Beden dili ve hareketleri Kadınların sizden etkilendiğini anlamanın bir diğer yolu da istemsiz veya kasıtlı olarak yaptıkları bazı hareketleri iyi gözlemlemekle yatar. Bir kadın sizinle konuşurken vücudunu sallıyor veya sağa sola eğilip bükülüyor, saçlarının uçlarıyla oynuyor ve şu bakışlar atıyorsa bu dikkatinizi çeker. Yani sizinle birlikteyken hareketlerine bir rahatlık geliyorsa, yanınızda mutlu ve güvende hissetmesindendir. Fakat aşk gibi hisler her kadında aynı rahatlatıcı etkiyi yapmaz. Kimi kadınlarda ise sizin yanınızda oldukça stres ve gerginlik olurlar. Onları beğenmeyeceğinizden ve aşklarının karşıksız kalacağından korktuklarında, duydukları içsel gerilim ve stres hali bazı küçük davranışlara yansıyabilir. Etraflarındaki şeylerle çok fazla ilgilenmeye çalışabilir Gözlerinizin içine bakmaktan çekinebilirler. Bu durumda onları rahatlatıcı bir hareket yapmanız iyi olur. İlgi ve hayat doludur arkadaşlar. Aşık olan kadınlar. Aşık olan bir insanın dünyaya bakış tarzı değişiktir. İlk bakışlarda her şey onu mutlu etmeye yetmektedir. Küçük başlı şeylerden bile büyük bir coşkunluk buyalar. Duygusal şarkılar dinleyip hayallere dalar. Belki arkadaşlarına daha büyük bir yakınlıkla sevgi gösterilerinde bulunur. Etrafına olan merakı da artar. Her şey onun için önemlidir artık. Çünkü duyulara açılmış, zihinsel kabiliyetleri tavan yapmıştır. Aşık olma belirtiler arasında en önemlisi de hayat enerjisinin artmasıdır. Karşıdaki insana duyulan ilgi her zaman gerekli şekilde tatbit edilemediğinde bu ilgi farklı alanlara doğru dağılır. Daha önce hiç merak duymadığı alanlara eğilebilir. Karşınızdaki erkeği etkilemek için daha özel bir insan olma düşüncesine saplanabilir. Bir kadını çekici yapan şeyleri kendine katmak istemektedir. Mesela aşık olduğu erkeğin sevebileceği yemekleri öğrenmek, daha seksi görünmek, daha güzel giymek isteyebilir. Onu sürekli bir şeyler araştırırken görebilirsiniz. Bazı kadınlarda ise aşk belirtilir, tam tersi şekilde ortaya çıkabilir. Özellikle ilk zamanlar atlatıldıktan sonra duyguları tam olarak tahmin edilmiyorsa, yani karşılık görmüyorsa bu sefer içinde kapanma gerçekleşebilir. Dünyadan kopma ve sadece aşık olduğu erkeği düşünme evresine girer. Sürekli duygusal şarkılar dinleyerek uzun uzun düşüncelere dalacaktır. Bu durumu paylaşabileceği yakın arkadaşları varsa sürekli dert yakınacak ve sitetsiz bir görüme sahip olacaktır. Bu tip içine kapanık kadınlara yaklaşmak için onların yakın arkadaşları ile iletişim kurmak da başvurması gereken bir çare olabilir. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Sağ alttan tıkladığınızda böyle ilginç konuları size anlatmaya, yazmaya, okumaya devam edeceğim. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Bizi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bizi izlemeye devam.